Mide botoksu ve mide balonunu konuşacağız. Genel cereyan uzmanımız, operatör doktor Hasan Lice bizlerle birlikte olacaktır. Ve Hasan hocamıza ilk sorumuzu yönelendirelim. Mide botoksu nedir? Şimdi e, kilo vermede, morbid obezite de tabii ki e, mutlaka ameliyata giden bir süreç var ama eğer ki vücut kitle endeksimiz 30 35 arasında çıkıyorsa, ki bunu da şöyle hesaplıyoruz, boyumuzu metre cinsinden birbiriyle çarpalım ardından da kilomuzu bu çıkan değere bölelim eğer bu 20 ile 25 ise normal 25 ile 30 arasında ise hafif kilolu 30 ile 35 arasında ise obez 35'in üstü morbid obez işte onlar artık sleeve gastric dediğimiz tüp mide ameliyatını yapıyoruz ama o seviyeye gelmemiş kilolu işte şeker hastalığına gidiş, tansiyona gidiş olan hastalarımıza ilk başta kilo verdirmek için en temel başlangıç aşaması mide botoksu. Çünkü uygulaması rahat. Hastalar hiçbir şekilde hastanede yatması gerekmiyor. Ve biz mide botoksunu bildiğimiz bu botoks dediğimiz ilacı midenin 22 ayrı bölgesine bunu uyguluyoruz. Ondan sonra bu e, birçok etkiye yol açıyor, bunların en başında da çabuk e, tokluk hissinin e, gelmesi, ardından mide boşalımının gecikmesi, bunlar hepsi e, tok olarak kalmamıza neden olur. Tabii, e, mide bu <gülüyor> toksu e, herkese uygulanıyor mu, yoksa belirli hastalarınızla hmm, hmm. uygulanıyor? Musunuz? İşte bu body mass endeksi çok önemli burada, biz diyoruz ki 30 ile 35 e, body mass endeksi arasındaki olan kişilere mide botoksunu öneriyoruz. Direk ameliyatı önermiyoruz. Evet. Bu mide botoksuyla çünkü bu tür gruba giren hastalarımız yaklaşık bir 17-18 kilo 20 kiloya kadar verebiliyor. Bu da onların normal body mass'a inmesini sağlar e, Kilo verme tabii böyle hızlı mı gelişiyor? Yoksa e, yanında ise hmm. mide botoksundan sonra spor öneriyor musunuz? Verdiklerine dikkat ediyorlar mı? Hastalar burada kendilerini nasıl hissediyorlar? Şimdi mide botoksunda e, en önemli şeylerden birisi bir e, gerelin dediğimiz açlık hormonunun salgılandığı fundus bölgesine de yapıyoruz. Evet. O zaman açlık e, hormonu yani beyne sinyal giden ben açım diyen hormon seviyesi düştüğü için çok kolay acıkmıyorsunuz. Bir de midenin boşalımı e, geciktiği için <gülüyor> mide de gizli e, Yediğiniz yemekler daha uzun süre kalıyor. Bu da tokluğa yol açıyor. Ama bunların tek başına e, yeterli mi? Tabii ki çok büyük kolaylaştırıcı. Neyi kolaylaştırıcı? Diyeti kolaylaştırıcı. Evet. Mutlaka diyoruz ki diyetisyenle birlikte gidilmeli. Yani diyetin başarı oranını yüzde yüze çıkarıyor. Ondan sonra sporla e, yine kaloriyi yakmak. E, yediğiniz şeyle diyetle kalori miktarını azaltmak. Bunlara çok kolay adapte olmanızı sağlıyor. E, süresi altı ay Botoksun belli bir etki süresi var. Yaptığımız zaman birinci haftada başlıyor ve genelde de altı ay kadar bir süre etkisi devam ediyor. Peki bu altı ay içerisinde kişi ne kadar kilo verebiliyor hocam? 20 kilo civarında hedefimiz var ama genelde 18, 20, 15 o civarda veriyorlar. Zaten fazla kiloları da hemen hemen o kadar bu grubu. Peki bu 6 aydan sonra tekrar bir botoks uygulaması yapılabilir mi? Yapılabilir. Şimdi şöyle 6 ay sonra etkinliği gidiyor, evet. e, geçiyor çünkü belli bir yaralanma ömrü var ilacım. E, 6 ay sonra bu başarı yakalandıysa bir 6 ay daha e, tekrar bir botoks uygulaması yapılır. Peki o esnada işte 20 kilo verdiği bir evet. kişi, e, botoks yaktı mı? Hı hı. Tekrar Şimdi bir de beslenme düzeni değişiyor, evet. ee, o düzene alışıyor. Dolayısıyla hani hiçbir zaman eski kilosuna gelmez ama bunu sürdürme şeyi biraz da hastanın kendisiyle alakalı. Yani hasta bu <gülüyor> 6 aylık süreç içerisinde eğer Hı -hı. alıştırabilirse... Evet, evet, bir hayat tarzı, evet. yaşam tarzı, beslenmeyi ona göre bir düzene sokmak. E, bunu da sağlıyor. O nedenle hemen çok hızlı kilo alımları görmüyoruz. Peki e, mide botoksunu yaptığımız zaman hasta hastanede kalıyor mu? Yoksa normal hmm. devam edebiliyor mu? Bu güzel tarafı bu botoksun. E, botoksu uygulama işlemi yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bir süre. Normal endoskopi ile yapıyoruz bunu. Endoskopi ile giriyoruz, hem bir midayı kontrol etmiş oluyoruz. Herhangi bir başka bir ülser var mı? Herhangi bir tümör olabilir, rastlantı hiç hastalığa belli etmeyebilir kendini. Hem bir kontrol olmuş oluyor. Ardından da hedeflediğimiz bu 22 noktaya e, botoks e, ilacımızı e, noktalara birer sisya halinde komple enjekte ediyoruz. Ardından hastamızı sedo ile uyutuyoruz. Yani böyle narkoz değil, hafif bir sersemleme gibi düşünün. E, ardından da onun antidot ilacını veriyoruz, hemen kendine geliyor. 10-15 dakika daha dinlendiriyoruz, sonra da evine gönderiyoruz. Yani hastanede kalmıyor, kalmıyor. kalmıyor. Peki neden botoksunun yan etkileri var mı? Şu ana kadar bir yan etkisi yok ama yok, çok aşırı dozda yapılırsa, çünkü kilo başına belli bir bizim doz ölçümüz var. E, aşırı bir doz yapılırsa, botoksun sistemik etkileri olabiliyor. İşte çift görme olabilir ondan sonra bazı bölgelerde uyuşma, halsizlik vesaire gibi şeyler olabilir ama bunları çok yüksek doz yaparsanız görüyoruz o dozlara zaten erişmemiz imkansız Peki hocam, kişi ile botoksine karar verdi hı hı. bundan sonraki süreç nasıl takip ediyor hasta ve sizden. Anladım hastamız şimdi geliyor, hastamızın body massi endeksine bakıyoruz evet. diyet işlemimizle görüştürüyoruz ardından da hastamıza bir randevu verip botok botoksumuzun e, soğuk zincirle gelmesi gerekiyor çünkü. Soğuk, soğuk zincir? Soğuk zincir, bu e, ilacın hiçbir zaman hmm. ısınmaması gerekiyor. Yani depodan, fabrikadan çıktığından son kullanıcı bizim elimize gelene kadar bunun soğukta kalması gerekiyor. Evet. O çok önemli, yoksa etkinliğini yitirir. E, ve birkaç çeşit botoks var. E, birkaç farklı firmanın botoksları var. Mide botoksunda biz genelde çok etkili olan disport kullanıyoruz. Bunu soğuk zincirle geliyor, hastaya işlem sırasında çıkartıyoruz. Ondan sonra hazırlayıp hemen uygulamasını yapıyoruz. Yani işlem 10-15 dakika, enjeksiyonlarımızı yaptıktan sonra da hastayı zaten diyetisyenimiz takibi alır. E, diyetisyenimizin takibini işte evet. ağır yemekler yemeyecek, e, belki ağır kaldırmayacak, tamam, tamam. ağır sporlar yani Kilo vermede biz hep yağdan vermesini istediğimiz evet. için. Bu arada e, beslenme programını ona göre ayarlamak gerekiyor ki kastan erime olmasın. Diyetisyenimiz takiplerinde ne kadar yağdan gitti bunları görüyor. Ona göre e, diyet programında değişiklik yapılıyor. E, kilo vermenin farklı farklı yöntemleri, evet. botok sabunlardan biri. Geçmişte de mide küçültme ameliyatları ilgiliyordu. Evet. Hala devam ediyor mu mide küçültme ameliyatları? Tabii mide küçültme ya da tüp mide ameliyatı dediğimiz evet. siliv gassektomik tıbında kullandığımız diyeyim. E, bu zaten kilo vermenin en baş ve en iyi yöntemi. E, bu da üç gün mutlaka hastanede yatış gerektiriyor. E, mutlaka ameliyat öncesi hazırlıklarımız oluyoruz, testlerimiz oluyor, onları yapıyoruz. E, ameliyatımız kapalı yöntemle oluyor, yani laparoskopik dediğimiz. Evet. Ameliyattan sonra hastalar e, çok fazla ağrı çekmiyorlar. Üçüncü günde hastayı su ve sıvı gıdalara başlatarak taburcu ediyoruz. Kontrollere gelmek üzere. Onda da yine diyetimiz, diyetistenimizin kontrolünde olur. Evet, Milatotusunda da tabii, tabii sıvı gıdalarla ilk bir hafta sıvı gıda öneriyoruz evet. onlara da. Bunları zaten diyet söylüyorum. Protein tozları ekliyoruz mutlaka tedavilerine. Bunlar yağdan kaybı, kastan kaybın olmamasını sağlıyor.